Emir Gölü'ne hoş geldiniz. Üç günlük karantinadan sonra dedim ki kendimi doğaya atayım. Sazlıklardan havalanan Bir de bir sesin unuttum sezer unuttan duyuyorum <gülüyor> Aslında burada çok güzel bir tason yapıyoruz. Vazgeçtim ya, gitmiyorum. Evet, buradan aydınma adli geldi. Herkese tekrardan merhaba. Çok yoruldum. Gitmem gereken, gitmeyi düşündüğüm yer tahmin ettiğimden de uzak bir yermiş. O yüzden rastgele bir yerde sandalyemi çektim. Oturuyorum. Nerede oturuyorum? Şöyle gene göstereyim. Görüyor musunuz? Salona hoşça kal. Kendi beslenmesinden Simit ya da herhangi bir şekilde ekmek, karbonhidrat olmayan canlılara Ekmek ve <gülüyor> simit yeme alıştırmış bir toplum. Enteresan. Bu arada peynirim vardı. Onu unuttum. Çıkar yer yok Hiç korkuyor. Bu da <gülüyor> Kamera arkası <gülüyor> Hatırlamışsınız bir tane Hazır kart reklamı vardı Ninkar <gülüyor> Özgür Kız Şu an kendimi <gülüyor> Onun gibi hissediyorum Bizim bir köy vardı ya Uzaklarda ben gittim, diririn, Bir soru vardı ya akıllarda cevapsız Ben bildim, Dünya çizgi çizgi değilmiş Öyle değilmiş ben gördüm Ermiş deme değilim Gezgin deme değilim ben üzgünüm Gördüm, ben özgür <gülüyor> değilim. <gülüyor> bir ara öyleydim sanırım. Gezdi olduk, toz olduk, olsun. Sebepsiz bu şuna kalkmam. <gülüyor> evet, videonun sonuna geldik. Her sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Hoşçakalın.